Ooo! Bak milya, bilya nasıl olmuş? İçinde görüyor musun? Nasıl ezilmiş bilya? Müşterimiz DPG'den kaynaklı ses yapıyor diye buraya geldi servisimize. DPG'den <gülüyor> ses geliyor diye geldi. DPG'den ses geliyor diye geldik. Nerede ee. öyle De gidiyor? Debriyaca aslında ses kesildi. Çok pahalı bir onarıma dönecekti. Yani şu an bilya aşırı derecede tutuyor. Göstereceğiz onu. Üçel'den herkese merhaba ben Emrah Çelik. E, bugünkü konumuz Volkswagen Jetta ve şanzıman sorunu. Müşterimiz LPG'den kaynaklı ses yapıyor diye buraya geldi servisimize. Evet arabada rölantide çalışırken bir takırtı vardı. Dedik ki bu LPG kaynaklı bir ses değil. Bunu irdeleyelim, inceleyelim. Sonra o ara dedim ki bir debriyaja basın müşteriye. E, debriyaja bastığında ses kesildi. Kesildikten sonra bizim e, ilk teşhisimiz baskı balatanın bilyası. Dedik ki herhalde bilya bozuk ses yapıyor. Dedik ki bilya değişecek. Daha doğrusu baskı değişecek. Çünkü sesiniz şanzıman tarafından geliyor. Şanzımanı aşağı aldık. Kontrol ettik. Bilya sağlam. Sonra baktık. Şanzımandan geliyor ses. Doğal olarak da şanzımanı açtık. Arkadaki iki tane bilyanın birini dağıtmış şanzıman. Bilya dağıldığı için de ses şanzmanın içerisinden geliyor. Bu müşterimiz çok şanslı. Niye çok şanslı? Bilya dağıldıktan sonra bir süre daha idare ediyor. Ama ondan sonra e, ki periyotta şanzımanın komple dağılmasına kadar gidiyor bu iş ki artık Türkiye'de biliyorsunuz ekon, ekonomimizden dolayı hiçbir şey ucuz değil. E, doğal olarak da bu çok pahalı bir onarıma dönecekti. Allah'tan e, o noktaya gelmeden şanzımanı açtık. E, arkadaki bilya dağılmış, arkadaki bilayı değiştireceğiz. Yani şu an bilya aşırı derecede tutuyor. Hangi bilya? arkada göstereceğiz onu. Çünkü bir şu an değil ama değil mi? Ya yani bu bilya ama bak kırık. Evet, bilyamız kırık. Dur bir dakika. Bilyamız kırmış. Şöyle yapalım. Oo, bak bilya bilya nasıl olmuş? İçinde görüyor musun? Nasıl ezilmiş bilya? Evet, bilyamızın bilya aksamı e ezilmiş. Yani o ses o takırtı kaynağı bilyalar parçalanmış içeride. Ee, vallahi bu müşteri çok şanslıymış. Sorun bunun kırılmış olması. Ama kırılmadan önce bu bilya bir parça koparmış. İçine bir parça almış ki bu içindeki bilyaların durumu çok kötü. Tabi arkadaki bilyayı değiştirmişken iki tane bilya var arka tarafta. Ben ikisini bir değiştireceğim. İleride yine aynı sıkıntıyı öbür bilyadan yaşamasın diye. Ondan sonra da aracımıza geri takacağız ve müşterimiz kullanacak. Eğer ki bu fark edilmemiş olsaydı ki müşterimiz diyor ki ben diyor bunun için diyor iki defa diyor. tamirciye gittim. Ee, <gülüyor> LPG'den ses geliyor diye geldi. Aa, LPG'den ses geliyor diye geldik. Nereye gittik? şanzımandan geliyor. Çünkü şanzımanın bilyası dağılmış. Ses yapması da gayet normal. Allah'tan kontrol e etmişiz. Yoksa çok kısa bir süre içerisinde e müşterimiz aracındaki şanzımanı komple yenilemek zorunda kalacaktı. Kompleden kastım şu. O bile dağıldığında eğer dişiler birbiri üzerine basarsa e, genelde çok pahalı bir noktaya geliyor iş. Aracınızda yabancı bir ses, aşın olmadığınız bir ses duyuyorsanız veya çalışmasında bir farklılık hissediyorsanız mutlaka servisinize ustanıza, tamircinize aracı götürüp bir kontrol ettirin ki e, basit bir sesli önemse, önemsemediğiniz bir arıza size çok pahalı bir e, masraf açmasın. O yüzden lütfen aracınızın bakımlarını zamanında yaptırın. İyi günler.